Ana fikri anladığınıza göre artık biraz eğlenebiliriz. Bir kontrol daha ekleyelim. Pixar'da bunlara animasyon değişkenleri ya da İngilizcesini kullanarak kısaca Aver istiyoruz. Bu Aver topu x ekseninde dışarı, y ekseninde de aşağı doğru ölçeklendiriyor. Bu Aver'ın zamanlamasını aynı grafik editörünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede top aşağı hareket ederken esneyip yere çarptığı anda da eziliyor. Esneme ve ezilme animasyondaki temel prensiplerden biridir. Bir cismin esneme ve ezilmesi, o cismin neyden yapıldığını izleyiciye aktarmamıza yardım eder. Animatörler olarak işimiz, cisimleri sadece bir yerden başka bir yere hareket ettirmek değil, o cisimlere hayat vermektir. Bunu yapmanın yollarından biri, karakterin düşünme sürecini göstermektir. Mesela Mesela eğer bu top canlıysa belki sadece zıplamıyor ama hopluyordur. Tekrar zıplamadan önce aynen Luxo Jr.'ın yaptığı gibi kendini ezecektir. Animasyonun sihirli olmasının sebeplerinden biri aslında cansız olan cisimlere hayat verebilmektir. Nasıl bir topa animasyon eklemek istersiniz, ona hayat verebilir misiniz?